Evet, gelin 36A üzeri 8 artı 2B üzeri 6'yı çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Hatta benden önce siz bir deneyin, videoyu durdurun ve bu işlemi kendiniz yapmaya çalışın. Evet, imajiner. Çok havalı bir kelime, imajiner. Sizce imajiner yani sanal sayıları kullanarak bu ifadeyi kareler farkı olarak yazabilir miyim? Soruyu sormamdan belli, cevabı tabii ki evet. Gelin deneyelim. 36'yı... 6'nın karesi olarak yazabilirim, değil mi? a üzeri 8 ise, a üzeri 4'ün karesidir. Ve bu ikisini, 6a üzeri 4'ün karesi olarak yazabiliriz. İkinci bölüm için ise, artı, 2'nin karekökü çarpı, b küp üzeri 2 yazacağım. Evet şimdi de tüm bu ifadeyi kareler farkı olarak yazıp yazamayacağımıza bakalım. Bu artı yerine ilk olarak eksi, eksi 1 yazacağım. İşte böyle. Ve eksi 1'in de i kareye, i'nin karesine eşit olduğunu bildiğimize göre tüm bu ifadeyi 6a üzeri 4'ün karesi eksi, eksi 1'in yerine i kare yazacağız. Yani i çarpı 2'nin karekökü çarpı b küp üzeri 2 haline getirdik. i üzeri 2 eksi 1'e eşit. i'nin karekökünün karesi 2'ye, b küpün karesi ise b üzeri 6'ya eşit. Bir sayının kuvvetinin kuvvetinden bahsediyorsak, bu iki kuvveti çarpmamız lazım, öyle değil mi? Ve karşınızda kareler farkı. Şimdi de çarpanlarına ayıralım. 6 a üzeri 4 eksi I çarpı 2'nin karekökü çarpı b küp çarpı 6 a üzeri 4 artı i çarpı 2'nin karekökü çarpı b küp. Bu kadar kolay.